Sadece savunma sanayi değil, her sektörde geliştirdiğiniz bir sistem, kazandığınız tecrübe sizi bir adım daha ileri götürüyor. Meteksan savunma, çeşitli mühimmat ve insansız hava araçları için geliştirdiği birçok sistemi artık denizcilik alanında yeni bir sayfa açan ULAK sistemine de entegre ediyor. İnsansız silahlı deniz aracı olan ULAK'ta, son füzesi için geliştirilen Datalink sistemi Kement'ten elektronik harbe dayanıklı Akson-C Band-İHA veri bağı sistemine kadar farklı teknolojiler kullanılıyor. Tolga Özben'in sorularını Meteksan Savunma Haberleşme Sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdal Torun yanıtlıyor. Şimdi son dönemde Ares'le birlikte ortak geliştirdiğiniz Meteksan savunmanın ULAK insansız deniz sistemleri ön plana doğru çıkmış durumda. Bir baktığımız zaman bu bir sürat botu gibi gözükse de sizin savunma sektöründe birçok geliştirdiğiniz sistemi, Kement'ten geliştirdiğiniz farklı farklı sistemleri bu ULAK içerisinde görüyoruz. Biraz bize bunları anlatır mısınız? Hangi teknolojileri ve sistemleri ULAK'ta kullanıyorsunuz? Evet teşekkür ederim. Bizim hem Meteksan savunma olarak bizim hem de ortağımız Ares'in deniz sistemlerine yönelik çok gelişmiş oldukları teknolojiler vardır. Meteksan savunma olarak bizler haberleşme sistemleri, navigasyon sistemleri, komuta kontrol sistemleri ki bunları sahada füze sistemlerinden insanlı insanlısı hava araçlarına kadar kullandığımız çok sistemlerimizi bu platformlara taşıma taşı taşıdık. Aynı zamanda Ares'te zaten bildiğiniz gibi tersane konusunda son derece yetkin bir ortağımız. Onlar da üretim ve geliştirme yeteneklerini kullanarak böyle bir ürünü birlikte ortaya çıkarttık. Burada esas olarak şunu da bahsetmek isterim. Bu sistemler bu ve bu teknolojiler otonom sistemlerinden komuta kontrolüne kadar bizim zaten kullandığımız ve kullanmakta olduğumuz sistemler olduğu için böyle bir sistemi vücuda geçirirken de çok rahatlıkla ortaya koyabildik. O sistemlerin isimleri önce hangi tek sistem için geliştirildi? Onları da biraz bahsedebilir miyiz? Siz? Evet, elbette. Biz e, tabii Taktik Data link e, konusunda Kement e, sistemini geliştirdik. Bu bizim e, Link 16'ya giden yolda gerçekte bir destek harekatın temel unsurlarını ihtiva eden Kement sistemini e, gerçekleştirdik. Bunu hava-yer-füze üçgeninde de e, testlerini başarılı sağladık. Ayrıca Yine e, datalink konusunda C-Band'da Akson ürünümüz var. Bunu da şu anda biz e, hava platformlarına, insan sava araçlarında Türkiye'de kullanıyoruz. Bunlarla 200 km üzerinde muharebe sağlayan elektronik haybe dayanıklı sistem olarak bunları ortaya koyduk. Ve bu da çok gururlandırdığımız, gurur verdiğimiz bir sistemdir. Bizim hemen hemen Türkiye'de ONTAS, UNTAS, Hisar başta olmak üzere birçok füzenin datalinklerini, veri bağlarını yapıyoruz. Bu bizim etkinliğimizi artıran ustalardan bir tanesi. Keza radar sistemleri, komuta kontrol sistemleri, retinal radarından başlamak üzere bizim kaslarımızın güçlenmemizini sağlayan projelerimiz. Diğer taraftan deniz platformları yönelik olarak sona sistemleri, deniz modellemesi, deniz harbi gerçekten başlı başına bir uğraş alanıdır. Buradaki yeteneklerimizle de biz ulak platformuna taşıdık. Gerek ulağın Su üstü harbi, liman savunması ya da su altında da DSH versiyonlarına yönelik olarak çok geniş Elfazya'da yeteneklerimiz, ürünlerimiz var. Bu teknolojiler elinizde olduğu zaman, ortağınız da zaten denizcilik tekne konusunda çok gelişmiş, çok kısa sürede bir ürün çıktı, ULAK ortaya çıktı. Testler açısından, ARGE çalışmaları açısından hangi aşamadasınız? Şöyle, aslında biz otonom sistem konusunda uzun süredir, kafa yoran, çalışan bir şirketiz. Ortağımızın da bu e, alanda uzun süredir çalışmalarımız var. Birlikte yoğun bir çalışma temposundan sonra ULAG sistemini TRL8 seviyesinde olgunluğa erişmiş, yani sahada kullanmaya hazır bir ürün olarak ortaya çıkarttık. Ve üzerine de yine başka bir yüzde şirketimiz Rokestan'ın e, Cirit ve Lazer Untas füzeylerini üzerine koyduk. Bunları da sahada gerçek zaman olarak denedik. Hem kendi tatbikat içerisinde deneme fırsatı bulduk, deniz Kuvvetlerimizin bir tatbikat üniversitesinde. Hem de bunu bütün ilgili kamu kurumlarımıza, zelseklerimize atışla test etme imkanı bulduk. Şu anda bu sistem kullanıma hazırdır. Buradan da olacak versiyonlar, yeni versiyonlar olacaktır. Bunlarda da müşterinin, yurt dışı, yurt dışı müşterinin ihtiyaçlarına yönelik olarak üretebilecek yetenekteyiz. E, ULAQ için Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir adımı oldu. E, öncelikle kendi öz kaynaklarınızla yaptığınız bir proje olarak başladı. Şu an SSB açısından nasıl gidiyor ulan durumu? E, SSB, Savunma Sanayi başkanlığımız, Deniz Kuvvetleri komutanlığımız buna savunma bakalım çok büyük destek sağlıyorlar. E, şöyle ki biz evet kendimiz başlattığımız bir ürün bu. E, kendi öz kaynaklarımızla yaptık ama ortaya bir ürün çıktıktan sonra da Deniz Kuvvetlerimiz ve Savunma Sanayi Başkanlığımız destek verdiler. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Silah kuvvetlerimizin ihtiyaçlarına en iyi cevap verecek versiyonu Envanti ile için uğraşıyoruz.